Merhaba dostlarım. Bugün sizlere günah keçisi nedir, ne anlama gelir, bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Günlük konuşmalarımızda hepimizin kullandığı bir cümledir. Ama birçoğumuz bunun ne anlama geldiğini bilmeyiz. Günah keçisi, suçsuz olduğu halde, başkalarının suçu üzerine yüklenilen kişi ya da topluluğa verilen isimdir. Günah keçisi kavramına Çeşitli Toplumlarda Değişik Zamanlarda Rastlanır Eski Ahitteki Kefaret Günü Ayinlerinde Yahudi Kavminin Günahları Simgesel Olarak Bir Erkek Keçiye Yüklenirdi Bu Keçi Kurayla Seçilir Ve Azazel Adlı Kötü Ruhu Yatıştırmak Ve Yahudi Kavmini Günahlarından Arındırmak için Kudüs Dışında Bir Uçurumdan Aşağıya Atılırdı Antik Yunanistan'da veba ve benzeri afetleri hafifletmek ya da önleme amacıyla günah keçisi olarak insanlar kullanılırdı. Atinalılar Taryelya şenliğinde bir kadın ve bir erkek seçer, şölenden sonra bu çifti kentte dolaştırır, ince yeşil dallarla dövüp kent dışına sürer ve orada büyük olasılıkla taşlarlardı. Böylece kentin bir yıl boyunca kötü talihten korunacağına inanılırdı. İncil'de bahsedildiği şekliyle baş rahip keçenin başını tutarak halkın günahlarını itiraf ederdi. Ve devamında günah keçisi kesilirdi. Diğer keçi ise gökten düşmüş melek olarak tarif edilen şeytanın bir ismi olduğu söylenen Azazel'e gönderilirdi. Azazel adlı kötü ruhu yatıştırmak için gönderilen bu keçi, bir tepeden aşağı atılır ya da çöle bırakılırdı. Skapegoat adı verilen ve dilimize günah keçisi olarak çevrilen bu ritüel, tarih boyunca birçok farklı kültürde vücut bulmuş, genellikle bir belayı def etmek ya da günahlardan arınmak için yapılan dini ritüel, günah keçisi tabirini, ...dilimize sokmuş bulundu. Yani sonuçta bu deyim, bizim dilimize antik Yunan ve Yahudilik geleneğinden girme bir cümledir. Bu çok çirkin ve iğrenç bir gelenektir. Düşünsenize, bütün günahlarınızı zavallı bir keçiye yükleyip, onu da uçurumdan aşağı atacaksınız, günahlarınızdan kurtulacaksınız ve şeytandan korunacaksınız. Antik Yunan'daki ondan daha beter... Düşünsenize, bütün günahlarınızı zavallı iki insana yükleyeceksiniz, onları da taşlayarak öldüreceksiniz ve şeytandan da korunacaksınız, günahlarınızdan da kurtulacaksınız. Bu konuyu elimden geldiği kadarıyla ve bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalıştım. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın dostlarım.